Bugün 22 Şubat 2023 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Balık Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Oğlak Burcu'ndaki Plütonla yaptığı uyumlu açının ardından 7:05'te boşluğa girecek. Bu saatlerde içe yönelişler işler, tefekkürle sezgilerimiz de çok güçlenebilir. Ay 8-13'te Koç Burcu'na geçecek. Cesaret ve motivasyonumuzun yükseleceği sabah saatlerinden itibaren kişisel istek ve hedeflerimizi daha rahat ifade edebiliriz. Öğle saatlerinde ay Koç Burcu'nda Venüsle birleşecek. Bugün çocuksu bir ruh haliyle kendi isteklerimize daha fazla odaklanabilir, zaman zaman bencillik eyleminde olabiliriz. İlişkilerde, karşımızdaki kişilerin beklentilerini de göz ardı etmemeliyiz. Fiziksel aktiviteler, spor içinde iyi bir gündeyiz. Çevremizdeki çocuklar ve gençlerle de daha iyi anlaşabiliriz. Bugün kova burcundaki merkürle boğa burcundaki uranüs arasında etkileşecek dik açı sinir sistemimizi uyarabilir. Bugün çabuk kızıp sinirlenebiliriz. Bu, stres kökenli, kronik migren ve baş ağrılarını tetikleyebilir. Gün genelinde daha sakin ve sabırlı olmaya özen göstermeliyiz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.